Selam balık arkadaşlarım ben Şengül Şengül'e sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili balıklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Sizler için şöyle 2020 yılının genel yorumunu yapacağım sevgili arkadaşlar aralık ayında yüklemedim Hani dedim altlarda falan kalmasın taze taze dedim Ocak ayında yüklerim diye 12 ayın yorumunu yapacağım sevgili balık arkadaşlarım için tabi açılımına geçmeden öncesinde İlişkilerinizi aşk hayatınızı en ince detaylarına kadar öğrenmek istiyorsanız sevgili balık arkadaşlarım benim evcil narin güzel kalpli balıklarım çay falı aşk hayatınız kanalıma sizlere aboneliğe bekliyorum şöyle bir gözden geçirin oranında aylıkları yıllıkları yüklendi sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum benim güzel balıkçıklarım hadi bakalım balığa da balık çıkar Hmm, daha tabağa geçmedim hadi bakalım neyse evet şöyle bir bakalım ay balıkçığım da benim karşısındaki kişileri cazibe altında bırakacak bakın 2020 yılının 12 aylık açılımı bu sizde nazar çekeceksiniz göz çekeceksiniz yani bu güzel bir şey bu çok güzel bir şey sevgili arkadaşlarım aşk hayatınızda da iş hayatınızda da bir şeylerin iyi gideceğinin göstergesidir bu çünkü meyve vermeyen ağaç kimse taş atmaz bitti tamam Güzel bir şey. Onlar nazarı değdirir. Biz deflemesini biliriz işleri. Hadi bakalım. Ondan kaçmayın. Oo, çok güzel balığınız var. Özellikle de adında E harfi olan sevgili balık arkadaşlarım bayağı bir feraha doğru gideceksiniz. Özellikle de aşk hayatında feraha gideceksiniz. Yine adında E harfi olan sevgili arkadaşım adında N harfi olan küs olduğun veya M harfi olan küs olduğun kişilerle barışlar sağlayacaksın. Bu eski eşin olabilir, evdeki eşin olabilir, sevgilin olabilir ya da yeni kısmetler olabilir. Bayağı bir el sıkışıyorsunuz. E harfindeki balıklar, N harfi, M harfindeki kişilerle birlik, beraberlik kuracaksınız. Y harfi de aynen içinde dahil olmak üzere E'ler tabii ki daha şanslı görülüyor. Çok büyük bir balığınız var. Harfiniz de çok büyük çıkmış. Artık zirveye doğru Gidecek benim sevgili balık arkadaşlarım. Evet. Hmm. Yarım yarım çıkmış. Yollarınız ama güzel. Sadece bir tanesinde sıkıntı var. Diğerleri temiz. Güzel. Bir tane sıkıntı olması normal canlar. O da şu yolda sıkıntı. Bir bakalım nereyle alakalıymış bu sıkıntı. Hmm. Evet. Aşk hayatınızda. Aşk hayatı. İş hayatınız değil. İş hayatınız güzel. Aşk hayatınızda Biraz şu yolda bir sıkıntı var sevgili arkadaşlarım olur o kadar olur o kadar sıkıntı olur o da biraz öfkeye dönüşmüş bir saçma çekiştirme durumları var 3 kişi yani %30'unuzda böyle bir sıkıntı durumları meydana gelebilir sevgili balık arkadaşlarım dört dörtlük yaşantı yok mutlaka birileri ya güler ya ağlar bu iş budur. Bayağı bir şu kısımda bir karmaşa durumları var. Şöyle bir bakalım benim sevgili balıkçıklarım ama yollarınız açılıyor bakın. Ne kadar hayat bize sıkıntı verse de bir şekilde benim sevgili balık arkadaşlarım yolunu bulacak. Bir şekilde bakın bu çok ilginç. Ne kadar karanlıkta maddi manevi sıkıntıda kalsanız da evren yolu açıyor bakın hemen çıkacaksın yukarıya sıkıntı yaşayacaksın bir şekilde şunu söyleyeyim benim burada genel olarak gördüğüm maddi alanda da sıkıntı görseniz aşk alanında da sıkıntı görseniz ki özellikle de maddi alanda çok yardım ellere uzanacak ondan dolayı bakın burada hemen yukarıya çıkıyorsun hemen o sıkıntıyı orada bırakacaksın sevgili balık arkadaşlarım özellikle de buradan gireyim bari yollarınız açıldığı için 2012 Pardon 2020 yılı 12 nereden çıktı 2020 yılının genelinde hani aylık bütçe olarak küçük çaplı sıkıntılarınız olduğunda hemen sizlere yardım elleri uzanacak. Sev, yani sevdikleriniz veya sizi sevenler tarafından uzanacak bu benden söylemesi. Yardım ellere uzanacak o insanların yardım etmesi sonucu hemen hop karanlıktan çıkacaksın karanlıktan çıkıyorsun 2020 yılında sevgili balık arkadaşlarım o güzel çıkmış sağlığınız güzel sadece 3 kişiden biri biraz arayışa geçmiş arayış yani sıkıntısı sağlık sıkıntısı her neyse arayış içine geçeceksiniz sevgili balık arkadaşlarım ve hamile bayanlar çok çıkmış burada hamile bayanlar gayet ilgi de göreceksiniz siz hamileliğiniz 2020 yılı süreci içinde hamile misin hamile kaldın hamilesin ilgi de göreceksin eşinden yakınlarından Bayağı bir hatta %30'unuzda ikiz bebek görülüyor güzel çok güzel aileydi birbirine bağlayacak çok güzel çıkmış barışlarınız var ortak nokta anlaşmaları da çok çıkmış sizde %50 %50 ortak nokta anlaşmalarınız var. Sevgili arkadaşlarım birazcık eks partnerlerde bir sıkıntı var burada. ekslerde biraz az çıkmış barışlar. Sevgili arkadaşlarım siz balıkların canı o kadar çok yanmış ki geçmişte artık o kısımlarını ben kurcalamayacağım. Baya bir canınız yandığı için birçok balık arkadaşım eksine karşı son derece dikkatli ve yan dönme durumu var. Karşı tarafta Korkuyor. Korku içinde. Sizi kaybetme korkusu var. Kaybetme korkusu var ama onun da sıkıntısı var. O da sıkıntılı. Hatta bazıları öyle bir şey yapacak ki sizi kaçırmaya bile kalkacak. Baktı yola gelmiyorsunuz. Öyle derler bizde. Baktığınız laftan anlayan yok. Yola gelen yok. Bazıları yüzde beşi sizi kaçırmaya bile kalkacak. Benden söylemesi benim narim balıklarıma bu yapılır mı? Ah ne diyeyim bilmiyorum. Onun dışında ekslerin dışındaki sevgili arkadaşlarım evliler güzel çıkmışsınız sıkıntınız ne olursa olsun hemen çözüm bulacaksınız el ele kol kolasınız oh, hoplayıp zıplıyorsunuz adında n harfi olan arkadaşlarım f harfi olan balık burcu arkadaşlarım dikkatli olun sizlerde düşman daha bir fazla sizin mutluluğunuza göz koyanlar var n ve f harfindeki sevgili balık arkadaşlarım tamam partnerinizle aranıza girmeye çalışanlar var özellikle size zaten evlisiniz artı çocuklarınız da var aranıza hemen hemen girdi giriyorlar benden söylemesi sevgili arkadaşlar şimdi evet beklentilerim gerçekleşecek mi derken %70'inizde beklentiler gerçekleşiyor destekler çok fazla enerjiniz biraz tuhaf çıkmış bazen açacağız bazen kapatacağız sevgili arkadaşlarım biraz da mahkeme durumlarınız çıkmış burada ama merak etmeyin çoğunlukta mahkemelerin geneline bakıldığında çoğu kazanan balık burcu görülüyor. O da çok güzel. Sağlık olarak da iyisiniz. Bir kişi arayış içinde aylık bütçelerinizde yardımlar gelecek. Yardım ellere uzanacak. Sıkıntılar yok. Bekar balıklar, çok kısmetler sizleri bekliyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgililer. %50'si iyi, %50'si biraz böyle acı çekme. Etki altında kalma sıkıntı durumları görülüyor. Yani karışık vaziyetler anlayacağınız. Ama onun dışında evlilere bayıldım. Sıkıntı gidiyor canlar. Canlar birbirine sahipleneceksiniz. Hmm, şu kısımda kariyerle alakalı güzel kısmetleriniz geliyor sevgili balıklar. Şu kısımda da 3 tane güzel tertemiz mucizevi haberler alacaksınız. Nereden alıyorsunuz? Dışarıdan. Dışarıdan gelecek tabi bu 3 haber. Ocak ayında mı olacak? Hayır. 12 aya bölüyoruz onları. Sevgili arkadaşlar çünkü 12 ayın bu. Ocak ayının değil. Çam ağacınızı görün. Buyurun çam ağacınızı görün. Tırtık tırtık. Merkezdeki ağacı da görün. Sıkıntıyı indirdiniz. Şimdi şu kısım. Sevgili balık arkadaşlarım. Ya benim buramdır örneğin. Kendime örnek gösteriyorum. Ya benim iç dünyamdır. Ya da ev. Hanem özelimdir. Şu küçük kısım diğer kısım dışarıdan iyi ya da kötü gelecek etkiler kısmetler vesairelerdir bakın ay çok güzel çıktım bu çok güzel çıktı çoğu gitti gördünüz mü gitti içinizdeki geçmişin sıkıntıları indiği yetmiyor o sıkıntılar daha sonra sizlere ben her zaman söylüyorum canlar ki bilenler de bilir ne diyoruz ferahın yolu Çileden geçiyor. Benim balıkçığım çileyi çekti, çekti, çekti, çekti. Tam atmaya hazırlanırken o çile ne oldu? Murada dönüştü. Ağaçlarınızı bakın ben hiçbir şey söylemiyorum. Buyurun görün. İçinizden atacağınız sıkıntı ağaca dönüştü. Yetmiyor. Yanında da ikinci çam ağacı. Hangi ağaç dersin? Ben çamlıyorum. Ağaç ağaçtır. Ağacın uğurlusu, uğursuzu yok. Buyurun görün. Üstünde de Adında S harfi olan arkadaşlarım, özellikle de T harfleri siz daha şanslı gideceksiniz. Yani şanslı derken yanlış anlaşılmasın canlar. Hani benim kaderimle yanımdaki balığın kaderi bir değil. Bugün siz, 3 gün sonra ben, 1 ay sonra başka bir harf, bunlar sırayladır. Yani T harfindeki arkadaşım, Ş harfindekiler, M harfindeki arkadaşlarım, daha bir erken murada erecekler. Bakın resmen harfleriniz hemen ağacın tepesine çıktı çıkacak sevgili balık arkadaşlarım sırayla. Herkes gününü, saatini bekleyecek. Bakın ne harfi aşağıda bekliyor. Onun da günü var ama 3 ay sonra ama 5 ay sonra siz de muradınızı alacaksınız sırayla. Sırayla gidiliyor. Her şey sırayla. Çok güzel barışlar gelecek. Geç çektiğiniz sıkıntı sizlere Murat olarak dönecek sevgili arkadaşlarım küçücük boynuzlu şeytanınız tepe taklak olmuş ağacın alt kısmında. Çünkü neden? Benim sevgili balık arkadaşım, balık kardeşim çünkü muradına erdi. Güç yaptı değil mi? Güç yapınca küçük bakın ne kadar küçülmüş. Hemen şurada boynuzlu bir şekilde şeytan tepe taklak oluyor. Bu iş budur. Siz ne kadar güçlü olursanız illaki cep anlamında söylemiyorum. Maddi ya da manevi, sağlık açısından da ne kadar güçlenirseniz bakın ağaçlarınızı görün. Diğer taraf tamamen ferahlık. Yani diyeceğim şudur ki benim sevgili balık arkadaşlarıma 2020 yılında 12 ay dışarıdan çok fazla kötülük, sıkıntı göremeyeceksiniz. Bitti. Çünkü burası bize dışarısını gösteriyor. İçimizde ferahladı. O da bizi murada getirecek. Er ya da geç hakkınız neyse alacaksınız. Muratlar geliyor sizlere canlılık geliyor sevgili arkadaşlarım sadece burada benim gördüğüm sizlere ben şöyle bir uyarı vereyim sevgili arkadaşlar 2020 yılında tabii hepinize söylemiyorum da yüzdeler var burada hemen çıkmış yan tarafta taşınmak isteyen sevgili balık arkadaşım var örneğin bir şehirden diğer şehire zaten burada mekanın var burada yaşıyorsun işin gücün burada acaba değiştirsem de taşınsam mı bence bunu yapma çünkü partnerinle hemen sırt sırta dönme durumların var. Orası hoş değil. Araya şeytanlar giriyor. Sizi sinir yapacak. Sizi mutsuz edecek. Taşınma olaylarına çok fazla kendinizi vermeyin. Mahkemelerde çoğunlukla balık burcu kazanacak. Çoğunlukta siz kazanıyorsunuz. Ortak nokta çok anlaşmalarınız var. Çok güzel yere doğru gideceksiniz. Benim güzel balıkçıklarım harikasınız. Harika da size burada sayı fazla verilmemiş ben de size şu sayıyı kullanın diyemiyorum canlar sizin sayınız verilmemiş burada kariyeri de düzelteceksiniz aşk hayatınızda düzelteceksiniz evet benim sevgili balık arkadaşlarım 3 ay sonrasında yavaş yavaş size bunlar yüzünü gösterecek tamam? görün ağaçlarınızı görün ben ne bir şey söylemiyorum size ah benim balıkçıklarım Ferah geliyor. Ferah daha ne gelsin? Ferah geliyor ya. Ah benim balıkçıklarım. Güzel balıklarım benim. Narin balıklarım. Onlar bunu çoktan hak ettiler de işte. Evren bir şeyi hadi ince vermiyor sevgili arkadaşlar. Planlı programla hareket ettiğiniz takdirde çok ortak nokta anlaşmalar. Aa buyurun. Fırsatları çok yakalayacaksınız. Destemin size verdiği kart budur canlar. Buyurun. Çok fırsatlarla karşılaşacak benim sevgili narim balıklarım ama aşk hayatında ama iş hayatında genel olarak 2020 yılı sizler için güzel geçecek birazcık hafiften eksilerde bir sıkıntı görülüyor ama ona yapacak bir şey yok değil mi her şeyin hayırlısı olsun korku yok balıkçıklarım korku yok yenileneceksin risk alacaksın yenileneceksin yıkılan kule sizi korkutmasın eski evin yıkımı yeninin inşası demektir benden söylemesi sevgili arkadaşlar korku yok şimdi korku duyuyorsun tabi ki çünkü düşmanların var sevgili balıklarım askıya alacaksın bazı şeyleri 12 aylık süreçte yalanla dolana maruz mutlaka kalacaksın peşinden gelmeye çalışacaklar çünkü çiyanlarla mücadele etmek kolay değil Hayatınızı kabusa çevirmek isteyecek olanlar var sevgili balıklarım. Niçin size böyle düşmanlar? Ama adil yoldan siz gerçeği göreceksiniz. Kimin ne olduğunu anlayacak. Ailenizi de sıkı sıkı tutacaksınız. İşinizi de sıkı sıkı tutup ne yapıyorsunuz? Kendinize güvenerek işinize sarılacaksınız. Düşmanlara sizin mutluluğunuzu, iş hayatınızı, ekmeğinizi Yıkmak isteyenlere sırtınızı döneceksiniz. Ardından buyurun. 12 aylık açılım bu sevgili balıkçıklarım benim. Gördünüz değil mi? Hayatta en kötü şey, en kötü şey bir insanın ekmeğiyle oynamak. Ah benim balıkçıklarım. Merak etmeyin. Mutluluk gelecek. Kendinize güveneceksiniz. Evren yardım edecek size. Aynen. Çünkü bu vaziyeti ben zaten karmaşada gördüm. Siz merak etmeyin. O geçecek o. Öyle kalmayacak canlar böyle kalmayacak eksler bunlar ekslerde gördüm ekslerde gördüm mü? sevgili arkadaşım şimdi eks olarak balık siz busunuz eks balıklar sen busun bu karşı taraf karşı taraf bu bu korku içinde olan karşı taraf çünkü fırsat yakalamak istiyor seni kaybetmekten korkuyor ama sen geçmişte üzülmüşsün kalbin kırılmış yani artık ne yaşadınsa sevgili balık arkadaşım eksi yansıdı buraya. Tamam öylesin de karşı tarafta kaybetme korkusu yaşıyor bak seni tekrar kazanmak için fırsatlar yakalamaya çalışacak. Bekarlar falan çok iyi geldi çok onlar çok iyiler çok da kısmetleriniz çıkacak platonikler falan. Ah benim balığım geriye bakış yapıyor. Ama gelin görün ki karşı taraf peşinizi bırakmayacak. Sen benimsin başkasının olamazsın. Sen benim mutlu mısın diyor. İyi aşk hayatı da sonlanıyor. Güzel sonlanıyor sevgili arkadaşlar. Benim balıkçıkları buyurun. Hak ettiğini alıyorsun. Tez canlı bir şekilde. Çünkü 3 kişiden ikisi gayet iyi. Biri biraz arayış içinde çıkmış. Arayış içinde olanı buyurun. Tez canlı bir şekilde. Nerenizden rahatsızsınız Hemen hata geçiyorsun. Şengül bir şey yapamaz. Ancak hekimlere başvuracağız. İşte bu sağlık güzel, süper. İmparator içinin üstüne daha laf olabilir mi? Canlılık gelecek, verim gelecek, güç, enerji gelecek sevgili arkadaşlar. Rahatsız olan arkadaşım da bir anda hata geçip derdinin çaresini arıyor. Sürprizli gelişmeler de var bedenen. Aa, ne olsun ah benim balıkçıklarım. Bitti. Ne diyor meleğim 2020 yılında ne olursa olsun şu güzelliklere şükret diyor. Benim güzel narin balığıma şükret diyor. Şükret, şükredelim. Sen elindeki güzelliklerin değerini bildikçe, farkına vardıkça büyük güzellikler de yaşamına akacakmış. Sevgili balığım bak burada adil yoldan başarıyı elde ettin. Sıkıntıyı çektin, çektin, çektin, başarıyı elde ettin sıkıntıyı çektin çektin sürprizi elde ettin sıkıntıyı çektin geçmişte geliyor beden sürprizi geliyor verim geliyor güzellik geliyor bolluk bereket geliyor bedenine geliyor ya e, diğer kardeşim de o da atağa geçecek o da arayacak derdinin dermanını önce sağlık değil mi sevgili arkadaşlarım İşte buna şükredilmez mi buyurun sizlere de 2020 yılında şükür veriyor Evren veriyor bunu şengül vermiyor sevgili balık arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik çok güzel çıktı hakikaten çok güzel çıktı sizlerin de çok ortak nokta anlaşmalarınız var ve azınlıkta biraz azınlıkta çıktı ama fark etmiyor %15 civarı sevgili balık arkadaşlarımın adakları kabul olmuş dilekleri kabul olmuş ne kadar güzel belki de o 15 insandan biri sizsinizdir kim bilir sevgili balık arkadaşlarım ama büyük bir Murat da sizi bekliyor yani onu da söyleyeyim 12 ay süreci içerisinde Efendim bu açılımımızın sonuna geldik kapamadan öncesinde tekrar ilişkilerinizi en derin detaylarıyla öğrenebilmek için Çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum orayı da gözden geçirin burayı da gözden geçirin benim oldum her yere bekliyorum ben narin balıklarımdan kaçmam başımın üstünde yeriniz var sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarımda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın 2020 yılında her şey gönlünüzce olsun her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda kocaman öpüyorum hadi bay diyorum sevgili balıkçıklarıma.